Evet hoş geldiniz şu anda. Şuradan grafikleri fullleyerek başlayacağım tekrardan. Buranın altı grafik deniyoruz. Burada bir case sankronizasyonu aç. Deneysel eşya bandı çizimini kullanıp kapat zorunluymuş. Evet, tekrardan hoş geldiniz, başladık yine. Hadi, hadi, hadi paşam, açılırsın, sen açılırsın. Şu mikrofonu yine bir yükselteyim yavaştan. Evet, en son bilmiş, görmüş ve bilmiş olduğunuz gibi, hafiften bir lagımız var sanırım yine. Global sunucuda olduğum için çok takmayacağım ama 60 60 emes bence olur gibi ya. Şimdi ben en son kayıt dışında şuraya şöyle bir şeyler yaptım. Biraz kötü durdu açıkçası. Ondan dolayı habu buradan söküp şu merdivenin geliş açısına göre ayarlayacağım. Çünkü görmüş olduğunuz gibi bir sıfır. Ondan sonra iki. 2. 2 Ondan sonra rampa bir. Rampa iki, rampa üç. Şu şekilde. Böyle gelmesi gerekiyordu aslında. Aralarında tabi böyle birazcık daha yumuşak bir giriş yapmak için ben şu şekilde bir şeyler yapıyordum. Ama yani oturum sürem yetmediği için bırakmıştım. Bir dakika. Yok, mecburen çıkacak o oraya. Bu arada bu tam tersiymiş önce öncekiyle. Benim şuradan temellerden şunu dört atıp bunu beş atmam gerekiyor. Ha, tamam. Şu anda güzeliz birazcık. Ama dediğim gibi yani bu hab birazcık ortada kaldığı için şu anda yani ben bunlar rampa bir rampayı bir bile yapsam çok e epek e e efektif çalışmayacak efektif ha konuşabildik şimdi bir dakika şuradan bu rampa çarpı bir rampa iki şu da şu da rampa iki ne alaka Burada rampa dört olacak işte bundan sonrası da birazcık daha güzel bağlanabilmesi açısından. Ama yani ben niyeyse çok sevmedim bu yöntemi. Şöyle daha güzel değil mi ya? Bence böyle daha güzel. Ha, ama şöyle bir şey yaparız. Şimdi geldi aklıma o fikir. Şu ortaya hub'ı dikeriz. Yapalım hatta onu. Elektrikler bir giderdi iki dakikalığına. Aynen şu an şebekemdeki hiçbir şey kalmadı. Ama halledeceğiz. Yok öyle değil de. Öyle değil. Şunu da sil be. Şimdi ben eğer hub'u buraya sığdırabilirsem hub bu şekilde olsun istiyordum birazcık. Habu şöyle yan koyacağım. Anladım. Yani şuradaki kaynakları falan da çok etkilemeden tabii. Çünkü orayı üretimlerde ileride kullanırsak hub bize sıkıntı yapmasın. Hı hı, yere düştük. Şöyle bir şey yaparız. Gibi. Şu ortadan gelen yola direkt hub'ı bağlayacağız mesela. Planım o yöndeydi. Ha bu arada ha bu çocuk oyuncağı değil böyle istediğimizde de taşım yak artık. Allah'tan içindekiler silinmiyor. Bir de şu ağaçlara falan girmeseydi sol tarafı daha iyi olurdu da. Neyse. Çok göz yorar mı? Bence yormaz. 200 atalım ona. Şuna da 200 atalım. Ha bu arada elektrik direğini şu şekilde yapacağım ben birazcık. Şurada bir boşluğumuz var ya ben bu boşluğa direkt elektrik direği dikeceğim. Çünkü artık fabrika bir şekilde uzaklaşacak ya artık bizden. Oo kablo mablo hiçbir şey kalmadı bu arada ya. Şuradan, şuradan bir tane daha kablo basayım kendime. Ondan sonra gel, gel, gel, gel, hop. Sonra aç abi şunu bir. Ha, artık çalışabilirsiniz. Harikasınız. Şimdi aslında bu, bu taraf benim çok işime yaramayacağı için ben bunu şöyle bir şekiller, bir şeyler yapıp bu tarafı bitirmem gerekiyor aslında bir tık Hadi ya girmiyor be. Aha yaptık. Yaptık valla. Eğer eğer bu şekilde yapabilirsem yeniden. Yani alt yarlar değil de direkt şu şekil. Bakın göstereyim şimdi size yapmak istediğimi. Bu bölüm bir tık tasarıma odaklandık gibi ama hadi. Bak böyle hub daha güzel en azından girdiğimiz zaman direkt şey çıkıyor. Aşağıya o döşediğimiz kaplamalar yerine Direkt bizim kendi yaptığımız şey çıkıyor ortaya. Yani hub'ın üstüne temel yaptık şu an ki gayet güzel duruyor bence. Ya bazı yerleri saçmama tabii de. Yani yapacak bir şey yok o kadara. Çünkü ben şuradaki otlardan kurtulmak istiyordum. Hub'ın kendi tasarımı da çok hoşuma gitmiyordu. Aslında bir dakika ya. Aynen ya. Böyle ızgaralı tasarım yerine böyle yapmak daha mantıklı. Neyse. Hub'u şu anda bu şekilde idare ettirmeye çalışacağız. Ha bugünün asıl olayına gelirsek. Ha şu iki yol nereye gider onu bilmem. Ama otopilot zamanı falan geldiği zaman oralara da bakarız. Ama hava giriş yeri artık burası. Peki. Kayalım şimdi. Şimdi elimde çok sınırlı sayıda malzeme bulunduğu için ve yani neredeyse ben şu anda elektrik çekecek durumda olmadığım için hiçbir yere çok şansımı zorlamadan ha, yaratıklarla savaşacağız ama neyse çünkü artık bakır üretimini getirmem gerekiyor bu, bu tabi ileride şey üretimini falan da etkileyecek de Olabildiğince hızlı yapmam gerekiyor. Burada yapacağım şeyleri. Çünkü evet gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Şekil A'da Şu rampayı bir dur abi. Şimdi ilk başta buraya da elektrik getiremeyeceğiz. Tahminimce. Çünkü önce yaratıkla dövüşüp oradan kablo almamız gerekiyor. Çünkü ben direkt şeye, bakıra odak kasmadığım için birazcık benim için sıkıntılı oldu. Şimdi PVP atacağız biz bunlarla. Tam hadi hadi lan. Hop bak. Hahaha. Hahaha. kardeşim Bak bak geldin bak bak. Bak o bayağı geliyor bu arada bu. Bu bayağı bayağı geliyor. Bunun yapay zeka sanırım bir tık daha gelişmiş gibi. Hop. hop Hoppa. Ha. Ha vurduk onu. Şükür. Ha bu arada canım çok az. Bir seri bir şundan yiyeyim bari. En azından şey de gider. 14 13 çünkü 11 19 8 7 bu arada bu meyveler de artık hızlı bitmeye başladı ya. Bu meyveler de birazcık sıkıntıya bindi. Ne abi, bunu sanırım normal, aga be. Normal işte ya. Bakır çok uzakta çıkıyor sanırım ama. Şu an bizdeki en yakın bakırı araklamamız gerekiyor buradan biraz. Şimdi neredeydi? Üretimden madenci. Şimdi ama dediğim gibi ben buraya ne kablo çekebilirim şu an ne de direk. Hadi direkt gelir de işte. Direkte zor biraz. Şimdi benim ama yapabileceğim en mantıklı hareketlerden bir tanesi şöyle bir şey yapmak. Bantlar önceden de böyle bağlanıyordu bu arada. O güncelleme ile alakalı bir şey değil. Ha ben niye bunu böyle yaptım ki ya? Ben iyice unutmuşum oyunu. Ha gerçi lojistiği açmak için önce tel üreteceğim ya. Tel üretimi için lazım ama. Öyle bir şey. Önce bakır üreteceğiz tabii. Oo üçle falan üretilmeye başlanmış. Sıkıntılı artık yani. şey değil. Öyle bir üretim yöntemi yok eskisi gibi. Ama lojistiği artısan benim için çok iyi olacak. Şimdi 56 ya. Ha gerçi önce mecburen bunu üreteceğiz de. Şu an ben bunun hepsine tel üreteceğim. Çünkü zaten tanımlama özelliği kendiliğinden var. Şimdi ne yapalım ya? Artık elektrik çekecek durumumuz da var bu arada. Yanlış olmasın şimdi. 37, 35, 33. Tamam yeter. Şimdi ben bir 2 ile yapmaya başlayacağım yavaştan. Şimdi tabii ama yapabileceğim en uzun... Taşıma sistemlerinden birini yapmam gerekiyor şu an. Aga, O bug da gitmiş. Yere düşerken kayınca git, gitmiyordu ya can. Onun bug'ını düzeltmişler. Neyse. Üzü, üzüyor bazen güncellemeler böyle adamı. Dört. Ya öyle bağlamayalım işte ya. Öyle bağladık mıydı bizim için çok sıkıntı oluyor işte ilerde. Nasıl bağlayacağız? Ya şu makinenin yanında mı ney bir yerde bir şeyler koyuluyordu ya. Hah şöyle koyalım. Buraya bir tane daha kablo koyup bunu böyle bağlayalım oraya. Uuu 4 megawatt diyor lan. Biz kaç üretiyoruz? 46. Tablomuz da yok ki üretici koymuyor oraya. Üretimi bence orada bitirip getirmek benim için daha iyi olacak. Oo, elimde 200'den fazla şey var yani. Yeter bence bu bana. Bir tık. Ondan dolayı yavaştan şeyleri halledelim. Şu hava gidip ...koymamız gereken şeyleri bir koyalım önce. Bunu onun, onun üstüne ekledik miydi? Sadece tel kalıyor. Bugün de o tel üretimini stabilleştirmekle geçecek günümüz sanırım. 21'e 8... ...ondan sonra 21'e 25 diyor. Hmm. 30 megawatta mecburen onu yapacağız yani. Çünkü birazdan ben eriticiyi koyarsam eritici ne yapar... Elektrik üretimine artırır, tüketimine. Ondan sonra vallahi sıkıntıdayız biraz şu an. Ha tabii birazcık şu anda öbür sevdeki yaptığım gibi işte buraları full platformla doldurmak yerine birazcık doğal bırakacağım buraları. Çünkü neden olmasın? 60 üretiyor işte 30-30 kullandıttıracağız biz bunlara ürettikçe 13-8 e hmm, buraya platform lazım ama buraya mecbur bir platform desteği sağlamamız gerekiyor. Şimdi külçe üretici, smelter yani. Makineleri yine ama bizim şu Seed Skylines'taki anarşi gibi hala bağlayamıyoruz ama bu birazcık üzdü beni. 5 3 2 ha hiçbir şey yetmiyor ya. Al abi şunu. Bakırı bakıra verelim de bunu. <gülüyor> ha tezgah burda şöyle koyayım direkle birazcık yapışmaları gerekiyor kendilerinin şimdi birini tel ikisini de tel sonra bir tanesine şey üretimine çevireceğiz bakır ıı, şey boru Buru için lazım olan metal var ya, o, oh, ondan üreteceğiz şimdi birazdan. Şimdi şunu şöyle yapalım. Şimdi nasıl bağlarız elektriği başka buraya? Yanlış yaptık. Heh, silebiliyoruz en azından. Yani de alabiliyorsak silebilelim de bir zahmet. Şimdi şunu şöyle yapalım, bunu da buraya bağlayalım. Her ihtimale karşı <gülüyor> sigorta yetmedi. Elektriğimiz yetmiyor be. Elektrik gider bu arada çok pis gider şu an. Aynen 39.1 üretim ucu ucuna çalışıyor yani bir şeyler. şu anda bir makine daha koysam gider yani bu üretim kökten şu an böyle bir çalışsın biraz elektriğe dert etmeye başladık hemen şimdi o zaman çözüm basit <gülüyor> oradaki makineye biz şey yaktıracağız Bir şu simelter'ı durdurup şeyi başlatacağız, öbür makineye. Ondan sonra öbür, ondan sonra simel, ondan sonra şunu, şunu durduracağız, bu çalışacak. Bunu durduracağız, bu çalışacak. Öyle. Yetmiyor, ne yapayım elektrik? Bu arada her üretimde iki vermesinden dolayı sanırım bize yetecek gibi şu anlık. Yani şu tieri alıp göndersek zaten düzelecek her şey. Aslında buraya bir tane daha smelter yapıp otomatiğe mi bağlasak ki? 25 teli kullanacağız da bunun için. Gerekli yani. Daha bu arada uzay asansörü yok ortada. Uzay asansörünü birazcık sonra kuracağız. Bir sonraki bölüme herhalde uzay asansörü geliyor. Şimdi önce odundaki kütleleri kullanalım. İkisi aynı şeyi üretiyorlar da. Üçte dört. Bunu buraya bağlayalım. Bu da Evet şu an 70 megawattı çıkarttık üretimimizi tekrardan. Dur abim. Şimdi şimdi seni yiyeceğiz zaten de. Şimdi artık elektriği harika bir şekilde kullanabiliriz. Aynı anda üretip aynı anda yakaraktan. Şu an ama hala üretici yapamıyoruz zaten son parçam. O levha üretimine. Çünkü buna vida gerekiyor. Vida da bizde yok. 10 taneden 20 vida. 20 şey. Tel. Aslında birazcık da kablo yapsak. 5, 6, 7, 8, 10 yap. 10 yapsam ben hımm niye böyle bir şey yaptı ki bir dakika lan aa <gülüyor> böyle yapınca da böyle kullanabiliyormuşuz iyiymiş iyi güzel de yani aslında bunların iyi build falan da yapılır Baklava dilimi falan o, o tip bir şeyler yapılabilir gibi o 15 15 kullanıyor lan Şundan çıkan üretimi ben ikiye bile bölerim ki Olay bitmiştir O zaman benim için Burada çok direk oldu da yani şuradan şimdi arkada bir üretim var. Bu üretimi iki smeltriye bölsem o iki simeltriden daha fazla smelt smelt çıkacak. Anlayan varsa Ne bileyim yani anlamışsınızdır umarım. Orada Bu burası cidden fabrika oldu. Orada bir fabrika var, burada da bir fabrika var. Yapacağız ama ya, yapacağız. Yapmamız gerekiyor ve yapmak zorundayız da zaten. Çünkü hem o, hem o arka üretim hem de buranın üretimi falan karışır yani. Ha bir de bu tellerin bir üret bu tellerin üretiminin bir tanesini de kabloya göndereceğim öyle bir şey yapacağız. Alice's mmm wish 4 ha. 4'teydi. Şimdi şuraya şu şekilde Evet, orada canavarlar var. Ondan dolayı çok zorlamadan ben yine şansımı şu taraftan inmenin yollarına bakacağım. İşte ya, işte ben bu gelen özelliği seviyorum. Baksana mis yani Şimdi şu aşağıdan giden yer birazdan zaten çok ortada kalacak. Hatta aslında şuradan ortadan mı iniş versem ki direk. Bak daha mantıklı. Hem hem malzemeden tasarruf hem hem kafa açıyor. Hem de daha mantıklı yani ne bileyim. Bak, direkt şuradan şey bile yaparım aslında. İniş bile atarım da işte şuradaki yaratıklardan. Yok, yaratıklar çok mu dert ki? O kadar da takmaya gerek var mı? Şimdi zaten yapay zekalar şey yetmiyor. Bu oyun yüzde 500 yapay zeka olmadığı için buradayken gelme şeyleri yok zekaları. Ondan dolayı basit. Onları atlatmak. Ya bu arada şu temelleri demirle inşa etmek pahalıya patlayacak. Oyuncuyu zora sokan şeyler. Şimdi ne yaparım, ne yaparım? Ben o kadar simetriye takıntılı biri olmadığım için rahat rahat basabilirim yani buraya. Dakikada otuz çıkartıyormuş bu da. Kaç? On beş kullanıp otuz çıkartıyorsan, karlıyız ama hızlı biter. Şu artık full çalışır herhalde. 60. Ay yok bir de bunu... Yok. Bu direkt 30, 30 şey yapıyor. Bu 60 çıkartıyor. Tamam anladım. 213. 300'e yaklaştık. Hatta yani ben şuradan şu 38'i alıp elimde üretmeye başlayayım. Çünkü yorulduk, onu, onu beklemekten nasıl, bence güzel. Şu anda üretime başlamış durumdayız yine. 270, 280, 289. Bu arada bu, bu yolu ortadan vermem ne kadar mantıklı oldu, o da tartışılır yani. Şu an ne yapabilirim? Temellerden temellerden rampayı rampa yapabilirim lan buraya. Rampa çarpı 2 değil de rampanın biri vardı ya. Hah. Tam böyle şuraya uyumlu yani. Şuradan hop zıplanır yani. Ha, buradan aşağıya düşme olasılığım yüzde kaç olur? Bunu yaptığım zaman Bilmem mi? Neyse kayalım şuradan. Hop bırakalım. Hop zıplaya zıplaya gidelim şimdi de. Buralar niye durdu lan? Ha, ya sen durdun mu ya? Durma. Sakın. Ben niye buraya geldim? Daha doğrusu niye onu açtım? Şimdi şuradan gelelim. Gönderiyorum. Hazır olun. Ekran fotoğrafını aldık. Lojistiği de açtık. Hadi hayırlı olsun. Bu tam 29 dakika kala açtım. O da güzel oldu yani. Tabii ama akşam olurken açmak ne kadar mantıklıydı bil bilinmez. Yani yapay zekalar beni yemediği sürece burada sıkıntım yok. Şimdi bak artık ne geldi. Bak bak bak bak bak bak. bak. Neydi? Altı. Yedi. Sekiz. Bir dakika. Şunu, şunu sekize alacağım. Neydi altıdaki? Birleştirici. birleştiriciyi 8 şunu bir dakika ya birleştiriciyi 8 şunu 6'ya atayım hı oh ayırıcı için kablo gerekiyor uf çok işimiz var geldim ufak bir rehbere baktıktan sonra. Şimdi ayırıcıyı koyduk biz buraya değil mi? Ne güzel. Bu arada benim en en çok işime yarayacak şey şu ya. Vanta gıdım kalırken bizim çok harika şeyler yapmamız. Oo vida video üretimini başlatacağız bu arada öbür tarafta daha değil mi? Hı <gülüyor> hı. Bunu ne yapacağız ya? Ha tamam doğru. Bunu ben ha doğru. A üretemiyoruz. Vida vida vida vida. Oradaki video üretimiyle öbür taraftakini karıştırmamak lazım ama gider yoksa. Dört altı tane yapsak şu anlık yeter bize. Vidanın üretimi ucuz ama çok hızlı gidiyor. Ya yani ne bileyim, 12 10 falan gitse, bir tanesine 10 gitse falan daha iyi olurdu. Şimdi gösteriyorum size bombayı. Şimdi bunu da buna bağladık şu şekilde. Sonra sen bana dedin ki, sen bana tel üret dedim. Bir dakika dur şimdi sen tel üretmeden önce kablo ne <gülüyor> 60 kullanıyor Bunların, bunların ikisi ne üretiyor? Yani işte ucu ucuna yetiyor bir şeyler yapma yapma Ha banttan dolayı hata veriyor işte çift uyarı veriyor. Yani bu depoyu silip tekrardan yapmamız gerekiyor yani. Şuraya 6D konteyner koy. Sonra 8'le bunu, sonra buradan 3'le. Bam. şimdi 60'ı böleceğiz 30'a bundan şundan şundaki çıkacaklar da şeye gidecek kısacası kablo üretimine gidecek la tamam işte 30 30 üretmiyoruz mu siz sorununuz ne abicim allah allah şu yandaki bant ilerlemiyor gibi ama hepsini birer birer alıyorlar gibi de karıştı ya versene sen şunları, Şunu, şunun bantından bir çıkmasın iki dakika. Bunun içinde de vida, bunun içinde de tel var çünkü. Evet, iyi bir şekilde hallettik şu anda olayı. Ama tabii bir de kablo üretimini geçirdikten sonra artık tel üretimini bir süre bırakabiliriz kendi halinde. Hala bant sıkıntı yaratıyordu da. Aldık yani. Çokça güzel aldık biz oradan. alacağımızı. Bir dakika var mıydı benim elimden öyle çıkacak. Artık buna doldu ya. Artık buna tek tük gidecek işte yani. Oluyor. Buradakini alalım. Buradakini ağzına kadar dolduralım bir. artık sürekli ilerleyen bir üretime sahibiz yani olayımız o yüz şu bant durmayacak zaten full üretecek bu bant şimdi buraya çok yine aa kablomuz yok lan ne demek kablo yok Buradan ne yapabiliriz? Bunları birbirlerine eşitleyebiliriz. Ondan sonra buradan ayırıcıya verebiliriz. Bunların ikisini elektriğe bağlayabiliriz. Değil mi? Koy şuraya bir tane daha elektrik şeyi. Yaptık bunu. Bunlar bize tel üretecek başlangıçta. Da atalım. Harikulade. Bire iki üretiyorsun peki. Şimdi şurayı birazcık daha büyütelim ve artık ihtiyacımız olan şeyleri karşıladık gibi. Şimdi bir, birkaç adet yani 24 vida daha üretirsem. Bu işi bitiriyoruz, yani yuvarlak olarak. Çünkü ikisi bir birleşince tek şey yapıyor. Yani bunların arkasına bir üretici bitiriyor olayı. Dakikada 60 kullanan bir makinan olunca Bir, bir şeyi hizalasın da o kendine. Şu anda senin bana üreteceğin şey kablodur. O arkadaki çekebileceğimiz her şeyi çektiğimize göre şu deponun yan kısmına bir adet elektrik kulesi daha dikebiliriz. Gibi. Şunu da yapalım aynı anda. Artık 60 kullanıp 30 üreten bir üretime sahibiz. Hayırlı olsun herkese. 3 4 2. 3 4 2. Nasıl? Geçiyorsunuz değil mi lan? 30 kullanıp 30 üretiyorsun. Tamam, sıkıntın yok. Ama şurası hep doluyor, burası hiç dolmuyor ya. O beni triplere sokuyor biraz. Şurayı bir, bir düzenleyelim ya. Böyle değil. aslında öbür türlü daha güzel duruyordu da Birazcık öbür tarafa niye gitmiyor diye bozduk gibi. Tamam olsun. Hallettik her şeyi. Harikayız. Envanteri hiç sırala yapmamıştık. Azıcık da sıralayalım envanteri de mı? Artık minimalist sayılır bir tası, hatrı sayılır derecede üretimimiz var burda. Şimdi kablo için de şu aynı şeyden yapalım depolamadan. Kablom abla hiçbir şey dayanmayacaktı işte bize. Deniyoruz yani bir şeyler deniyoruz şu an. Direk bağla ya şöyle. Allah'ım şükür makine üretimi kabloya geçtik sonunda. Şu anlık buradaki üretimimiz bu kadar. Bitmiştir yani. Daha da üretilecek bir şey yok burada. Sadece aşağıya doğru şeyini çekeceğiz işte bağlantısını. Ha bir de bantuzun hatası falan verecek. Oh. Şunu aynısı için yapalım yine. Benim şu klasik sağdan soldan kıytırıp köşelerden geçirme taktiğiyle o günlere kadar getirelim onu. Ondan sonra... Ihh! Kayamadık oradan. Şimdi şunu da şöyle yapalım. Bu sefer bir tık daha şeyi sonradan getireceğiz ama. Kömürü bir tık sonradan getireceğiz. Çünkü... Şu anda şey üretimi gelmediği için bana. Şimdi öbür taraftaki üretimlere falan da bakacağız biraz. Bu arada ekipman tezgahı diye bir şey var, ondan da haberim var. Şimdi saha araştırması, aha vida geldi. Parça montajı. Bak bu lazım işte. Zıplama platformunu rahat bırakacağım. Aa bak bunu yükseltme yapmışlar. Değişmiş bazı şeyler. Ama şu saha araştırması için bizim üretmemiz gereken şey şu abi de. oyyamadık ki istediğimiz gibi. Şu aradan hani ne olsun ya o kadar. Ha madenci yapacağız şimdi. Kaç tane bayağı bir şey yapmamız gerekiyor. Çünkü benim oradan buraya bant çekip orada vida üretimi halletmem gerekiyor biraz. Üstünde bakır da var. Kaç tane ürettik şu an? 2, 4, 6, 7. Ondan sonra bir de şu 8. de üretelim. Tamam artık 8 tane yaptık bundan. Ama üretici için gereken şeyleri yapmadık. Video üretimini hala elde yapacağım. Çünkü vidayı yavaş üretiyoruz. Oradaki kullanmadığımız bir kaynağı da ona kullanırım olmadı. En az 24 tane lazım bundan. 12 tane makine için. Her yapışında 2 tane kullandığı için. Hı hı hı hı hı 15. Ha levham yok çünkü değil mi? Doğru. Niye niye 15'te takıldı kaldı diye düşünüyordum ben de bir. Şimdi zamanı geldi artık şunların böyle üretimi şeye bağlamanın. Tekrardan şöyle yapmaya. Tabi ben 198'i aynı anda alıp, onu 200'e tamamlamam gerekiyordu, onu da yaptık zaten. Şu anda iyiyiz ya. 21, 22. Kaç makine yaparız ki? Şimdi orada 3 kaynak vardı, hepsinden 30-30 çıkıyor. Neyse, onun matematiğine girmeyelim şimdi. Üstümüzde malzeme olduğu sürece zaten yapabiliyoruz. 17... 19... 20... 21... 22... 12, 16, 20, 24. İki tane daha yapalım. 24. Hadi gidelim. Azıcık daha plaka sömürmem gerekiyor şuradan. Bizim şu kaynaklardan sömürelim birazcık daha. Bitti. O öve öve bitiremediğimiz plaka üretimi artık yok. Oo, oh, 60 çıkartıp 30 kullanıyorduk, değil mi? Burada da öyle bir şey vardı. Dur, dur, elimizdeymişken şurayı da halledelim. Ama şimdi olmadı ki. Bunlar çok karışır. Üstünde yer yok, değil mi? Neyi yaptı? Yere demiri bıraktı. Bir şey olmaz. Demirden bol ne var? halledeceğiz. Onları da yapacağız da. Şunu da yapalım. Şuradan bunu böyle yapıp bunu buradan birbirine bağlayıp. Şu eğer temel iyi olursa şeyimiz de iyi olacak. Ve evet. Yine beklenen olduğu, adet bozulmadığı, elektrik gitti. Nereye bağlayacağız ki? Ne bileyim bağla işte ya şuraya. 100 megawattı geçtik valla. İyiymiş, 100 megavatta geçildiğine göre yerine çok da bir şey kalmıyor yani geçilecek. Aa dur, bizim beton üretimimiz ne oldu betona da bir gidip bakak. Üretiyoruz da şu an hepsi çok farklı yerlerde yani. O dertli ondan dolayı benim için. Bam dokuz dakika kaldı harika. Tam gideceğiz derken başka bir şey çıkmazsa veya aklıma gelmese gideceğiz de. Şu an ikinci bölümdeyiz. Üçte normalde uzay asansörü yapıyordum. İşte beşinci bölümde şey yaparız. Adını unuttum o şey yaparız. Adını unuttum cidden adını unuttum. 5'te yapabilirsem uzaya sansörünü yaparım çünkü 3.000 vida gibi bir rakam istiyordu benden. O da sıkıntılı. Şu anda yapamam yani. Daha yine üretime başladık ha. Şu anda bunlar ne yapıyor? O, 30'da 30'da 30 çıkartıyor, değil mi? Sonra. Bir dakika lan üreticiyi niye listeye aldın ki boş yere? 4 <gülüyor> tane makine kullanacağız hard hard hadi bakalım başladık Yapabileceğim hiçbir şey yok. Burası birazcık havada kalıyor ama şey olur ama Buraya şu temellerdeki rampa 2 Yok ya kalsın burası böyle. Şu rampayı bari inşa edelim en azından da. Çok bozmadan yapısını buranın halletmem gerekiyor bazı şeyleri şimdi bu böyle ama üretimde ne yapacağız bir iki üç şuraya da dördü sokabilirsem sokacağım yaptık harika şimdi bunun olayı ney, bu kadar makine yapmamdaki sebep şimdi bazı şeylerin önceden, önceden olan bilginlikleri de olduğu için ve yani ben bu haritayı önceden de oynamış olduğum için Artık neyin nerede olduğunu bilebiliyorum veya nerede ne sıkıntı çıkacağını yok abi gibi yani mesela yine buradaki üretim hattı birazcık karışacak çünkü doğru düzgün sıkıştırdım sıkıştırdığım için de bir cacığa yaramayacak burası sıkıştırmadan eğer adam akıllı yaparsam burayı daha iyi benim için Şimdi bunu da bu şekilde yaparım. Mesela bu buradan oraya bağlanır. Şimdi 30'u şey yaptık, demir demire, demir çubuk üretimine kullandık. Bunda bir sıkıntımız yok ama yani şunların arasına bir direk çakabilirsem daha iyi olacak. Şunu nasıl yaparız şimdi? Şimdi valla her yere bir elektrik üretimi çekmemiz gerekiyor. Üçte dört diyorsun değil mi? Üçte dört ise al sana dörtte dört yani. Hani çubuk üretimi önemli demiştim ya. ...o önemli üretimi gerçekleştiriyoruz şu anda. Buralarda birbirine bağlandı ya zaten. Sıkıntımız yok. Şu anda bütün üretimleri tek tek başlattık. Haba giriş yerimiz sıkıntı da olsun. Şu anda demir üretimini tekrardan stabil stabilleşerek... ...bağlantısını kurduk yani da bomboş elektrik kullanıp durmasın. Sil şunu. 15, 30, 60. Şimdi. Bunu da nerede toplayacaksın? Şöyle alırsın bunu. Ondan sonra 8'e atarsın bunu. Şimdi bu bant buraya girmeyecek zaten o belliydi. Ama şunu doğru düzgün bağlamamız gerekiyor çünkü ileride de lazım olacak şeylerden bir tanesi. Şimdi altı yaparım, şuradan üç, şuradan da çek. Şimdi bunları kendi içinde... Aha, elektriğimiz yok yine gördüğünüz gibi. Ama halledeceğiz yani, şimdi bir şey anlatacaktım size. Şu anda bunların ikisini böyle bağlamayın mesela. Şöyle bağlayacaksınız, göstereyim size. Hani şimdi bu üretim böyle ya Bunları böyle hepsini ayrı ayrı alıp Üç tanesini bir yerde toplamayın Hepsini şeyle verin Şöyle verin yani Ben size gösterdim bunu siz de yapabilirsiniz Bu taktikte Yine bantların kullanımını kolaylaştıran tekniklerden bir tanesidir Ha elektriğim niye bitti benim Onu da bir sorgulamam gerekiyor Şeyden dolayı değil bence artık o Çünkü iki bölümdür Aynı yakıtla gidiyor bunlar Yo. Çok tüketimden dolayı gitmiş yine Elektriksiz kalıyoruz be İkiyi 3'e bağlayalım Bunu da buraya basalım artık Yetsin artık değil mi elektrik ne? 100 megawata çıktı. Yine az da işte. Olsun. Halledeceğiz. Şu anda artık buradaki üretimler stabilleşmiş durumdadır. Hayırlı olsun size. Yani artık buradaki çubuk üretiminden bir şey çekmeyeceğim. Yani buraya ne zamana kadar geleceğim? Buraya sadece artık hal için geleceğim, çok gelmeyeceğim bu tarafa. Çünkü bitti buradaki işim. Ha, 30 kullanıp 20 üretiyorsun, değil mi sende Doğru, doğru. Şimdi birazcık bununa da uğraşmamız gerekiyor, bir dakikadan kadar yapabilirsek işte. Bir sonraki bölümde şeye atlayacağız işte zaten öbür tarafa. Bu sefer sanırım elektrik cidden şeyden dolayı gitti. Aynen. Çok kullanımdan değil, kendiliğinden gitti bu sefer. Buradaki elektrikler bittiği, buradaki yakıtlar bittiği için. Tamam artık güzel. Düzeldik. Birazcık daha düzgün çalışıyoruz artık değil mi? Neyse bu arada bu bölümün burada sonuna geliyorum artık. izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.